French press en yaygın kullanılan kahve demleme ekipmanıdır. Çünkü French press'le kahve demlemek çok kolaydır. İlk önce bunu çıkarıyoruz. İçine kahvemizi koyuyoruz. Sonra kaynamış suyumuzu boşaltıyoruz. Sonra filtreyi üstüne bastırmadan kapatıyoruz. Bu şekilde kahvenin demlenmesini 4 dakika bekleyeceğiz. 4 dakika doldu. Şimdi filtreyi bastırıyoruz ve kahvemiz hazır afiyet olsun